Bugün 8 Mayıs 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Özgüven ve yaratıcılığımız bugün yükselebilir. Dış dünya ve sosyal kavramlar bugün daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Kişisel güvenimiz artarken çevremizdeki kişilerin de dikkatini çekmek isteyebiliriz. Aşk, eğlence, organizasyonlar, sanatsal kavramlara vakit ayırabiliriz. Gezi ve seyahatler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için de uygun bir gündeyiz. Mars ve Güneş arasında devam eden olumlu görünümle, kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz de yükseleceği için daha büyük ideallerimize ve hedeflerimize odaklanabiliriz. Aşırı abartılardan uzak durup, kararlı adımlar atarsak da başarı elde edebiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te dik açı yapacak. Heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz akşam saatlerinde beklenmedik durumlar ani heyecanlar yaratabilir. Duygusal dengemizi korumakta zorlanabiliriz. Bireysel özgürlüklerimizi önemseyeceğimiz için ilişkilerde uyumsuz ve isyankar da davranabiliriz. Kronik dolaşım sistemi, tansiyon sorunları, uyku dengesizlikleri yaşayabiliriz. Gece saatlerini daha sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.